Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TYT Geometry Soru Bankası kitabındaki dik üçgen konusundaki öklit bağıntıları bir testin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Örnek de dikten dikinilmiş ne var? Öklit. E buna ait öklit bağıntısı bunun karesi 4 çarpı 9 eşittir. Yani eşittir eşittir x kare eşittir 4 çarpı 9'dan x kare eşittir 36'dan x'i kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden de x isteniyor. cevap 6. Geldik ikinciye dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı bu verilmişse h kare p çarpı k'ya eşittir. 2'nin karesi 1 çarpı x'ten x'i kaç buluruz? 4 buluruz. İkinci soru. Yani örnek 2 4 çıktı. Geldik örnek 3'e. Bakıyorum dikten dik çizilmiş bu şekilde. Şurası verilmiş. Bu h verilince h kare p çarpı k'ya eşitti. 12'nin karesi 9 çarpı x'e eşit olacağından 144 bölü 9. x buradan 144 bölü 9 gelir. O da kaç yapar? 16 yapar. Evet örnek 3 16 oldu. Geldik örnek 4'e. ABC üçgen bir de şurada diktendik çizilmiş. Bu sefer buna ait öküt verilmiş. Sol tarafta sola dayalı. Bunun karesi bu çarpı tamamıydı. Yani x kare eşittir. 4 çarpı 4 artı 5. Yani 9. 4 kere 9 36. X'i buradan böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. Örnek 4. 6 çıktı. Geldik örnek 5'e. Evet diktendik çizilmiş. Bu sefer yine sol taraf verilmiş. Sola dayalı. Bu çarpı tamamı değil mi? 3'ün karesi eşittir. X çarpı tamamı. X artı 8. Hocam çarpanları ayırmadan yapabiliriz ama 3'ün karesi 9 ya bu 9 neyle neyin çarplığı ya 1 ile 9'un ya da 3 ile 3'ün çarplığı. X yerine 1 koyarsak oluyor mu? Evet böyle X kaç buluruz? 1 buluruz. Çarpanları ayırmada da bu çarpanları düşüneceksin zaten. İlk atartta böyle hissederek yaparsam bence daha sağlıklı olur. Örnek 5 1 çıktı geldik örnek 6'ya. Evet dikten dik çizilmiş öklit ne var burada? Sağ tarafta sağ dayalı 2'nin karesi bu çarpı tamamı. Evet 2'nin karesi eşittir 1 çarpı 1 artı x olacak. E 4 eşittir 1 artı x'den x'i de kaç buluruz? 3 buluruz. Böyle böylelikle örnek altıya da 3 bulduk. Ve öklük bağıntısı 1 testini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda öklük bağıntıları 2 testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.